Hepiniz hoş geldiniz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Simav İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği bu pazar sohbetine, pazar kahvaltısına hem de çok önemli ve çok güzel bir günde, Türk dünyası için çok özel bir günde, Kıdrellez gününde hepinizi burada ağırlamaktan şahsım ve partim ve teşkilatım adına çok teşekkür ederim. Değerli muhtarlarım, değerli STK başkanları, değerli dostlarım. Biz buraya bugün Milliyetçi Hareket Partisi MHP İl Başkanımız, İlçe Başkanlarımız, Belediye Başkanlarımız, Ocak Başkanlarımız, STK Başkanlarımızla beraber geldik. Niye geldik? Hem sizlerle bir hasbihal edebilmek, hem de bir hafta sonra 14 Mayıs'taki seçimle ilgili konuşabilmek için. 2007 seçimlerinde ben bir ders almıştım. O zaman biraz toyluk, gençlik de var tabii. Muhtarın ne olduğunu tam anlayamamıştım. Ne zamanki sandığa beni gömdüğümüz, o zaman dedim ki bu muhtarlar çok önemli bir şey. Eğer Cenab-ı Allah bir daha bana siyaset nasip ederse, siyasetimin ana temel taşlarının birisi muhtarlar olacak. Yaklaşık beş yıldır siyaset yapıyoruz. 2018 yılında sizlerin teveccühüyle, sizlerin desteğiyle, Milliyetçi Hareket Partisi adına beni meclise, Kütahya'yı temsilen gönderdiniz. O günden bugüne kadar biz ve arkadaşlarımız ve teşkilatlarımız sizlere bir söz vermiştik. Verdiğimiz söz idi, değerli muhtarlarım, biz yalnızca ve yalnızca cuma mesajlarıyla siyaset yapmayacağız kandil geceleriyle siyaset yapmayacağız. Bizi her an her yerde görebilme imkanınız olacak. Cenab-ı Allah nasip etti. Şu beş yılda eğer pandemi illetinde olmasaydı neredeyse bütün köylerimizi dolaşmış olacaktık. 536 köyümüzün değerli muhtarlarım bir daha söylüyorum. Kütahya'daki toplam 536 köyümüzün Yaklaşık dört yüzüne ben ve değerli teşkilatım bir fiil defalarca ziyaret ettik. Bazı köyler var ki altı yedi kere gittiğimiz de olmuş. Dün gece böyle bir muhtarlarla böyle bir ortamla Seyit Ömer'deydik. Bir gece önce saat bir civarında Gediz Erdoğmuş'taydık. Sağnak yağmurun altında. Bu gösteriyor ki bize bir gönül hanesini açmışsınız. Dostluğunuzu, kardeşlerinizi bizimle paylaşmışsınız. Ve bu gök kubbede bizler de sizlere bir anı ve iz bırakacağız herhalde. Bütün derdimiz, tasamız yoksa bekirlikler, belediye başkanlıkları, il ilçe başkanlıkları, muhtarlıklar bir gün eskiyecek. Hepimize bir gün eski vekil, eski muhtar, eski başkan diyecekler. Ama insanlığımız için, hasiyet şerefimiz için, kişilik ve kimliğimiz için inşallah eski dedirttirmeyiz. Bütün mücadelemiz, bütün derdimiz, tasamız bu. Değerli kardeşlerim, biz son söyleyeceğimizi başta söyleyelim. Daha sonra sohbetimize devam ederiz. 14 Mayıs'ta, önümüzdeki sandık var. Birinci sandıkta Sayın Cumhurbaşkanımızın olduğu sandıktır. Biz Cumhur İttifakı'ndayız. Çizgimizde en ufak bir kırık olmadan Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla seçildiğimiz günden bu yana Cumhur İttifakı dedik, Sayın Cumhurbaşkanım dedik. Bu seçimlerde de Milliyetçi Hareket Partisi bütün gücüyle, bütün varlığıyla Kendisine gönül veren herkesiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında. Biz birinci sandıkta Sayın Cumhurbaşkanımıza oy istiyoruz. Şu anda burada farklı siyasi partilerden, farklı düşüncelerden, farklı görüşlerden birçok misafirimiz olabilir. Bu misafirlerimiz hayatında MHP'ye oy vermemiş, bugünden sonra da vermeyecek olabilir. Ama bizim birinci, birinci olmazsa olmazımız... Önce partimizden önce Sayın Cumhurbaşkanımıza o istemektir. Şayet biz burada Sayın Cumhurbaşkanımızı bizlerin ve sizlerin değerli oylarıyla, Yüce Türk Milleti'nin oylarıyla tekrar Cumhurbaşkanı seçemezsek, herhangi bir partinin biz de dahil 5-0 yapmasının hiçbir anlamı yoktur. O yüzden bu hassasiyetimizi biliyorsunuz. Türkiye'nin yeni bir maceraya atılmaması için, ve şimdiye kadar gizli saklı yapılan siyasetçilerin söylemlerinin bu seçimde ortaya çıktığı bir durumdayız. Altılı masa diye bir masa var ama bu masanın üstünde bir şemsiye tutuluyor. Bu altı denen, altı kişi denen, altı ayrı parti denen grup maalesef o şemsiyenin altına sığınmış. Peki bu şemsiye nedir? Evet bu şemsiye... Yıllardır ülkemizi kan gölüne çevirmeye çalışan 30 binden fazla şehidimize mal olan bu ülkemizi bölmek için elinden gelen bütün gayreti gösteren Alçak PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin gölgesi altındadır. Değerli arkadaşlarım, bu altılı masa her gün mitinglerde bir vaatte bulunuyor şunu yapacağız, bunu yapacağız. Memura şunu vereceğiz, işçiye şunu vereceğiz. Her şeyi söylüyorlar, ama dikkatinizi çekti mi? Bu altılı masa kadebe ne verdiğini söylemiyor. Nasıl bir anlaşma yaptıklarını söylemiyor. Çok ilginç. Her şeyi söylüyorlar. Neredeyse gökyüzünü aşağı indirecekler. Ayla güneşi aşağı indirecekler tutabilirlerse. Ama neyin karşılığında? Hadip sizi destekliyor, bunu söylemiyorsunuz. Çünkü Hadip, bizim bildiğimiz kadar Türk milletinden özür dilemedi. Şehitlerimizden özür dilemedi. Bayrağımızdan, vatanımızdan özür dilemedi. Ülkeyle ilgili, bölün, bölmekle ilgili düşüncelerinden vazgeçtiğini söylemedi. Türkçenin dışında bir dil daha istediğini, iddia ettiğini, vazgeçtiğini söylemedi kendi şimdiye kadar mücadelesiyle ilgili, kendi fikirleriyle hiçbir şeyden vazgeçtiğini söylemedi. Peki bunlar hiçbir şeyden vazgeçmedilerse siz hangi şartlar altında bunlarla ortak bir masa kurdunuz? Elinizin tersiyle şöyle bir itebilirdiniz. Ben Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanıyım ve cumhurbaşkanı adayıyım. Ülkemi bölmek, parçalamak, dilimle dinimle bayrağımla olan hiç kimseyle ortak bir masada bulunmam diyebilirdiniz. İşte o zaman bir halk kahramanı olurdunuz. Bir seçim uğruna neler verdiğinizi hiç bilmiyoruz. Bunlar yani tarih yazacak. Her şey ortaya çıkacak. Ben burada Simavlı kardeşlerimin benden çok farklı düşündüğünü zannetmiyorum. Ama efkar umumiye de bunu anlatmak lazım. Yalnızca Türkiye, Simav'dan ve Kütahya'dan ibaret değil. Bütün Türkiye'nin de bunu bilmesi lazım. Her iktidarların, her yönetimin, her yöneticilerin eksikleri olabilir. Yetişemediğimiz noktalar olabilir. Bizlerin de, bakın 400 köye gittiğimizi söylüyoruz. Ama demek ki gitmediğimiz daha 136 köy var. 400 köy belki geldi demez ama 136 köy muhtemelen sayın vekilim görse, siz daha bizim köye gelmedin diyebilir. Elini sıkmadığımız binlerce insan vardır. 700 bin insan yaşıyor yalnızca bu Kütahya'da. Bizim yetişemediğimiz, yardımına koşamadığımız binlerce vatandaşımız olmuştur. Bunlar ayrıdır. Ama ülkenin bölünmez bütünlüğüyle, vatanımızın, milletimizin bölünmez bütünlüğüyle ilgili hiçbir maddi, hiçbir konuyu biz masaya getirmeyiz. Masaya getirenlerle de aynı yerde olmayız. Bizim mücadelemiz budur. Ben çok merak ediyorum. Yıllarca Sayın Kılıçdaroğlu Suriye'de Esad'la görüşülmesi gerekir diye bir siyaset gidiyor. Masasındaki diğer ortağı da yıllarca Esad gitsin diye Suriye parçalansın diye mücadele eden bir adam. Ahmet Davutoğlu tarih yazacaktır bir gün, Suriye'de yaptıkları gereksiz, anlamsız ve başarısız siyasi politikası için. Şimdi ikiniz bir araya nasıl geldiniz? Ülkelerin ekonomisiyle ilgili, geleceğiyle ilgili, bekasıyla ilgili bu kadar problem varken hangi konuda anlaşıp anlaşamadığınızı daha bilmiyoruz. O kadar basit ki şu anda Sayın Kılıçdaroğlu ekonomi için ben bir ağ takım oluşturdum diyor. Sayın Babacan diyor ki Türkiye ekonomisi altın çağlarını yaşadıysa benim sayemde yaşadı. İyi Parti'nin genel başkan hanımefendi şimdiden kendisine bir maliye bakanı atamış. Yurt dışından getirdi bir hocayı. Hadep daha ne atadı bilmiyoruz. Kimi maliye bakanları olarak sundu bilmiyoruz. Davutoğlu ile Saadet Partisi bunların oyları var mı? Onlar da bildiğimiz yok da. Gerçekten oyları var mı? Onlar da bildirim. Onlar da birer Maliye Bakanı atarsa, yalnızca bir Maliye Bakanlığı bu ülke sekiz on tane ayrı yerden mi yöneteceğiz? Değerli arkadaşlar, eğer siz gümbür gümbür geliyorsanız, bu halk sizi çok böyle bağrına bastıysa, bakın Cumhur İttifakı içinde, biz bir ittifakın içindeyiz. İttifakın içinde Milliyetçi Hareket Partisi kendi ablemiyle seçime giriyor. AK Parti kendi ablamiyle seçime giriyor. Büyük, Büyük Birlik Partisi kendi ablamiyle seçime giriyor. Yeniden Refah Partisi kendi ablamiyle seçime giriyor. Niye yüreğiniz yetmedi? Niye yüreğiniz yetmedi de hayatta hiçbir araya gelmediğiniz bir parti size bağış gibi milletvekili kontenjanı versin diye bir yıldır gözün içine bakıyorsunuz. Madem gümbür gümbür geliyordunuz, hepiniz ayrı ayrı girseydiniz. Bak bizdekiler hep ayrı ayrı girdik. Seçiliriz, seçilemeyiz. Hiçbir şeyimiz yok. Niye giremediniz? Niye bir araya gelemediniz? Demek hepinizin beklentisi farklı. Hadev'in beklentisi, Kandil emir verdiği için bundan sonraki Türkiye'nin siyasi ve içtimai hayatını düzenlemek. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu siyasetinin son demini Cumhurbaşkanı olarak taşlandırmak için mücadele etmek. Siz de normal şartlar altında hayatta göremeyeceğiniz meclise nasıl fazla milletvekili yerleştirebiliriz? Onun derdine düşmüşsünüz. Hepinizin ayrı bir problemi varmış. Hepsinin ayrı bir sıkıntısı varmış. İşte bunların yanında iki tane lider çıktı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanım. Yalnızca Türkiye'ye değil arkadaşlar, dünyaya kafa tutuyoruz. Yaşı bizde büyük olanlar var. 80 ihtilalin hatırlarlar. Ülke kan kardeş kavgasına dönüşüyor diye bir ihtilal yapıldığını zannediyordu Yıllar sonra evraklar ve sikalar ortaya çıktı ki aslında biz Yunanistan'ın NATO'ya giriş izni için bunları yaşamışız. 12 Eylül Cuntacılarının ilk imzaladıkları belge Yunanistan'ın NATO'ya tekrar dönme belgesidir. Oradan nereye geldik? Şimdi bütün NATO bizlere gelip saygılarını, sevgilerini sunarak İsviçre ile Finlandiya'nın NATO'ya alınması için Rezervimizin kaldırılmasını bekliyorlar. Finlandiya'ya kaldırdık. İsviçre'ye sendir dedik. Ne durumlara geldik? Daha dün 50 sente muhtaçsınız diyen bir ülke, bugün dünyada, Avrupa'da ve NATO'nun içinde ve kendi bölgesinde rol model oldu. Oyun kurucu oldu. Bu kolay olmuyor arkadaşlar. Bu tek kişinin yapacağı bir iş de değil. Ben ne kadar iyi bir milletvekili olursam olayım. Ne kadar sizlere sevgisine mazhar olursam olayım. Eğer arkamda güçlü bir teşkilatım, güçlü bir arkadaş grubum yoksa hiçbir anlamı yoktur. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında duran güçlü iradenin temel taşlarından, mehek taşlarından en önemlisi de Milliyetçi Hareket Partisi ve Sayın Devlet Bahçeli Bey'dir. MHP'nin ve Sayın Genel Başkanım'ın konumunu anlamak için önce tarih bilgisine ihtiyacımız vardır. Coğrafya bilgisine ihtiyacımız vardır. Vatan millet sevgisine ihtiyacımız vardır. Ama hepsinden de ötesi beka kaygısına sahip vatandaşa ihtiyacımız vardır. Allah'a şükrediyorum ki bu cemaati gittiğimiz her yerdeki coşkuyu İllerdeki mitingleri gördükçe, evet, milletin bunu anlamış. Bekanın ne olduğunu anlamış. Bizler istediğimiz kadar ekonomik olarak iyi veya kötü olalım. Borcumuz olsun veya olmasın. Onlarca evlerimiz olsun, binlerce dönüm arazimiz olsun. Eğer vatanımız yoksa bunların hiçbir anlamı yok. Yanımızdaki var arkadaşlar. Birisi Suriye, diğeri Ukrayna. Orada da çok zenginler vardı. Çok hali vakti yerinde olanlar vardı. Çok ayelleri olan insanlar vardı. Ama şimdi bayrakların altında oturabilecekleri, çay içebilecekleri bir vatanları yok. Doğru dürüst. Biz önce bu vatanımızın, milletimizin bölünmez bütünlüğüne bir sahip çıkmamız lazım. İşte onun için de birinci sandıkta olmazsa olmaz tercihimiz Sayın Cumhurbaşkanımızdır. O konuda hiçbir itiraz kabul etmiyoruz ve başka bir şey söylüyoruz. Diyoruz ki bu sandık Türkiye'de en çok Cumhur İttifakı'na ve Sayın Cumhurbaşkanıma oy veren ilk üç sandıktan biri olsun Türkiye'deki rekoru kıralım. Yani Kütahya olarak Sayın Cumhurbaşkanımızı destekleme oranımız ilk üçe girelim. Bunu yapabilecek güçte ve muktedirdeyiz. İkinci sandığa gelince, ikinci sandık, siyasilerin yeryüzünde yaşarken sırat köprüleri seçimleridir. Dört yılda, beş yılda her ne hikmet hangisi sürede konursak olsun önlerine konan sandıklardır ve sizlerin vicdanıdır. Bizler, sayın muhtarlarım, sayın başkanlarım, değerli dostlarım, Beş yıldır bir şey yapmaya çalıştık. Seçildiğimiz günde sizlere bir bay bay diyebilirdik. Her cuma hatırlardık cuma mesajıyla. Ara sıra da cenazelerde veya düğünlerde karşılaşır veya büyük hayırlarda birbirimize güzel tebessümler ederdik. Ama biz bu siyaseti elimizin tersine ittik. Bir başka şey daha yaptık. İyi olan... Başarılı olan her şeyi teşekkür ettik. Allah razı olsun dedi. Burada huzurlarınıza bir kere daha söylüyorum. Kütahya'da taş üstüne taş koyan, siyaseten hangi dünya görüşünde olursa olsun, her kim olursa olsun, hepsi bizim başımızın üstünde yeri var. Yaşayanlara Allah uzun ömür versin. Rahmetli olanlar için de Allah rahmet eylesin. Ailelerine de sabırlar dilerim. Ama biz doğru bildiklerimizi söylemekten çekinmedik. Eksikleri söylemekten çekinmedik. İyi olanları da söyledik. Eksiğimizi de söyledik. Tokileri met ettik. Ama abi de Simav yolunu bitireceksiniz dedik. Sera AYV'nin arkasında Sera AŞ'nin arkasında durduk. Burada termal turizmin arkasında durduk. Ama daha ağırdı isteriz dedik. Örevler Simav barajımızı isteriz dedik. Sındırki yolumuzu isterizdir. Bunları istemek de bizim hakkımızdır. Bu memleketin yüzde yediştiğe orman, <gülüyor> yaklaşık dört yüz doksan köyümüz gibi beş yüz diyorum ben ortalama köylümüz ve köyümüz orman köylüsü. Benim vazifelerimin birisi de bu orman ile ilgili konuşmak, onların detlerini anlatmak. Çünkü bu orman köylüsünün kesimden başka hiçbir geçimi yok. Onun için benle çıktığım ortamda her bulduğum fırsatta Sayın <gülüyor> Cumhurbaşkanına seslenip hey Sayın Cumhurbaşkanım. Daha bundan birkaç yıl öncesine kadar 500-600 liraya satılan metreküpü ağaç şu anda 5000 bin, bin liraya çıktı en azı. Orman Genel Müdürlüğü Orman Bakanlığımız büyük paralar kazanıyor. Ama orman köylüsünün kesim ücretleri bu şekilde artmadı. Onların yüzü gülmüyor. Bunların da bir müjdeye ihtiyacı var. Bunu kürste söyledim, dün söyledim, bir gün önce söyledim. Yarın yine söyleyeceğim. Sonuçta nereye geldik arkadaşlar? Tarım Bakanımız 3-4 gün önce ilimizi ziyaret ettiğinde orman köylüsünün kazandığı bölgedeki gelirin %10'unun da buralara dağıtılmasına karar verildiği söylendi. Bu çok büyük bir aşama aynısı Etibor içinde olmalı. 1.3 milyar dolarlık ihracat yapıyor Hisarcıkla Emet ilçesi. Devletten aldığı para yalnızca 1 trilyon 300 bin lira. Yani yanlış anlamadınız. 1.3 milyar dolar ihraç eden malzeme iki ilçeden çıkıyor. Karşılığında devletin bu ilç ilçeye verdiği para bir taksi parası muhtemelen de orta ölçekli bir traktör parası daha yetmiyor. Bunlara da dur diyeceğiz. Bu konuları da konuşacağız. Nasıl ki iyileri methettik hepsinden Allah razı olsun dediysek eksikleri de söyleyeceğiz. Eğer biz boynumuzu büker ne verirseniz Allah'tan diye bir yaradana sığınma siyaseti yaparsak arkadaşlar bunun Ankara'da karşılığı olmuyor. O yüzden de gelin şöyle bir vicdanlarınıza bakın. Buna şahsım da dahil olmak üzere son 30 yılda bu bölge için söylüyorum. Sayın Karakoyun üzerine rahmetli hocamız, bakanımız, sayın Karakoyun üzerine bir siyaset çıkaramadık. Bu ismi söylediğiniz zaman Doma' işte rahatlıkla söyleyebiliyorsunuz. Asnapur'da da söyleyebiliyorsunuz. Gediz'de de söyleyebiliyorsunuz. Altı aylık bakanlığına bir üniversite sığdırmış. Bizler bir, iki, üç, dört, dört, beş dönem her neyse vekillikler yapmışız. Üç kilometre köy yolunu sığdırmakla övünürsek bize yazıklar olsun. Bütün problemimiz, bütün derdimiz bu. Yoksa burada bak genç arkadaşlarım var. Bunlar bu çocukları, bu genç arkadaşlarımı hepsini İzmir'e niye gönderelim Bu arkadaşlarımın hepsinin kaderi İzmir'de pazarlarda yumurtacılık mı olmalı Tamam o da başımızın üstünde O sektör de Simav'ın elinde, kuşun elinde. Ama başka bir sektör yok mudur ya Bunlar oralara gittiği zaman illaki ki hastanelerde temizlik görevlisi Veya güvenlik görevlisi olmak zorunda mı Başka bir dünyaları olmaz mı Bu gençlerin Başka bir meslekleri olmaz mı biz bunların mücadelesini vermeye ve burayı anlatmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de, değerli kardeşlerim, gelirken yolda bir turizm rehberini okumaya çalışıyordum. Simavla ilgili. O kadar çok gezilecek, görülecek yerler var ki. Ya bırakın Kütahya'yı, çevresini. Yerliler bile bilmiyor. Burada kestaneden haberi yok. Buradaki kuru fasulyeden haberi yok. Ürettiğimiz birçok şeyden haberimiz yok. Charlie Domates'te Türkiye'ye kafa tuttuğumuzdan haberimiz yok. Evet şu anda Manavlar'da ülkenin birçok yerinde alınan Charlie Domatesler'in büyük bir kısmı buralardan gidiyor. Yeni yapılacak seralarla bu daha da büyüyecek inşallah. O yetmeyecek. İşte şu anda ne kadar güzel bir yerdeyiz. Kaplıca'yı. Değerlerini dinebiliyor muyuz? Şu güzelliğin Bizler farkındayız ama çevre illerimiz farkında mı? Türkiye bunun farkında mı? Şüpheliyim. Farkında olsa buraya çok yatırımcı gelir. Onun için de buranın tanıtılma ihtiyacı var. Bizim sıkıntımız bu. Biz burayı tanıtamıyoruz. Onun için değerli arkadaşlarım, ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne fırsat buldukça her kürsüye çıktığımda ki göğsümü gere gere söylüyorum. Herhalde bunda rekor kardeşinizdedir. Kürsüye çıkma rekoru kardeşinizdedir. Her çıktığımda Kütahya dedim. Her çıktığımda bu bölgeleri tek tek saydım. Her çıktığımda Simav dedim. İnsanların gündemine bir yerleştirebilmek için. Buralarda da böyle bir yer var arkadaşlar. Bazen işlerimiz gereği veya partimizin verdiği görev gereği veya gezmek için başka illere de gidiyoruz. O illerdeki gelişmişlikleri görünce tekrar buralara gelip hala benim köylümün telefonum çekmiyor sayın vekilim denmesinde nicap duyuyorum. Bir yandan ihaları siyahları gökyüzünde yıldızlar gibi parlatırken bir yandan kızıl elma uçağımızı bütün dünyaya gururla sunarken uçak gemisi yapmaya yaparken bir yandan da hala Şahya'nın, Simav'ın köylerinde telefonu çekmeyen köylerimiz var demekten icap duyuyorum. Elektrik altyapısıyla ilgili problemlerimiz var demekten icap duyuyorum. Buranın ziraatının, tarımının, hayvancılığının, zepseciliğinin ve meyveciliğinin her neyse gelişmesi için iki olmazsa olmaz barajımızın hala bir adım öteye gitmemesine hicap duyuyorum. Acilen hem Örevler hem de Simav Barajı'nın bir şekilde bitmesi lazım. Bitmesi lazım derken yalnızca bitmesi değil, sulama kanallarıyla ve kanala gelen suların da temizliği de çok önemli. Eğer buralarda ziraat yapacaksak bunların hepsini açık açık söylememiz ve konuşmamız lazım arkadaşlar. Bunlardan çekinmememiz lazım. Biz böyle bir siyaset yapmaya çalıştık. Geldik, iyi olanlar başımızın üstünde dedik ama şuralar şuralar eksik dedik. Bunları dememiz için bizlere oy verdiniz. Onun için bizi desteklediniz. Şimdi önümüze pazar günü ikinci bir sandık var. Bizim talebimiz şudur. İlk defa Cumhur İttifakı'ndan iki milletvekili adayı kardeşimiz var. Ben... Diğer partideki bütün aday arkadaşlarıma başarılar dilerim. Siyasi nezaket içinde ve espri içinde bir siyaset yapmaya çalışıyoruz. Ve kırmadan dökmeden bunu yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki ara sıra ufak tefek eleştiriler karşılıklı birbirimize yapıyoruzdur. Önemli olan da kalıcı kin ve nefret bırakmamak. Bunların hepsi 14 akşamı bitecek. Sonra parti rozetlerimizi çıkaracağız seçilen arkadaşlar. Biz yalnızca... Türkiye Cumhuriyeti'nin bir milletvekiliyiz ve hem ülkemize, vatanımıza hem de Kütahya'ya çalışacağız diyeceğiz. İlimiz, ilçemiz, beldemiz, köyümüz yok. Öyle ayrımı falan yok. Onun hiçbir şeyi yok. Şimdi elimize fırsat var. Değerli bir kardeşimiz, Arzu Hanım kardeşimiz de Milliyetçi Hareket Partisi de milletvekili adayımız. Ben diğer adayların hakkında da biraz bilgi vereyim isterseniz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ikinci sırasında Murat Gül kardeşimiz var. Kendisi Tavşanlı'dandır. İnşaat mühendisidir. Sayın Kalemli'nin de yeğenidir. Yani Kalemli ailesinden bir arkadaşımızdır. Üçüncü sırada Mehmet Dinç kardeşimiz vardır. Gedizli'dir. 18 yıldır Gediz'de eczacılık yapan bir kardeşimizdir. Dördüncü sırada Arzu kardeşimiz. Beşinci sırada Merkez'de Ülkü Kehribar kardeşimiz var. İki bayanla çıktık seçimlere. Çünkü bayan oyu biliyorsunuz. Ee, erkekler biraz görmezlikten geliyoruz maalesef ama e, Kütahya'da bayan oyu erkekten daha fazla. İstediğimiz kadar erkek siyaseti yapalım. Siyasetin hep erkekler arasında yapıldığını zannedelim. Kendi kendimize kandırıyoruz bu arada sayın erkekler hiç öyle şey yapmayın. 49 51. Şu anda bayan nüfusu fazla. İsterlerse tek başlarına 5-0 yaparlar. Yani öyle de bir güçleri var, öyle kendi kendimize davalara girmeyelim. Bu siyaset yalnızca bizim elimizde <gülüyor> ve bizim tek elimizde değil. Bunu da bir kabul edelim. Burada 5. E, sıradaki kardeşimiz de Milliyetçi Hareket Partisi'nin en genç milletvekili adaylarından 27 yaşında babasıyla beraber kimya sektöründe faaliyet gösteren bir iş yerinin sahibi. Anlatmak istediğim şu, 5 birbirinden kıymetli kardeşimiz. Beşimiz ayrı ilçelerden, ayrı yerlerden. Hepsinin işi gücü var. Hiç kimsenin kimseye bir şey ihtiyaç muhtaçlıkları yok. Siyaset bunların geçim kaynakları değil. Siyasetten aldıkları alacakları maaş bunların geçim kaynakları değil. Siyaset olmasa da bir dünyaları var. İşleri güçleri var. Yatırımları var. Ve biz bu bilgi ve birikimimizle sizlerin huzurunuza geldik. Ve diyoruz ki Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verenler başımızın üstünde. Ama bu odada, bu salonda, hazıron içinde de bizlere oy vermek isteyen veya kendisini Cumhur İttifakı içinde gören arkadaşlarımıza da iki adayı da çıkarabiliriz. Bu elinizde. Ben hem Adil Bey kardeşime hem de Arzu Hanım kardeşime çok teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Yolları bahtları açık olsun. Ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz Simav'da üçüncü veya dördüncü partiyi hak etmediğimiz inanıyorum. Bu çalışmaya, bu gayrete, bu mücadeleye tabii karar ve takdir sizin sizin vicdanlarınıza kalmış. Bizim onların hakkında konuşma hakkımız yok. Ama bizi hayırlı cumalarla eşdeğer etmeyin. Üzülürüz. Biz yine çalışırız. Yine başımızın üstünde yeriniz var. Yine biz sizler için mücadele ederiz. Ama bu kadar çalışma, bu kadar mücadele, bu gayret bir haftalık, haftada bir atılan bir mesaja yeniliyorsak o zaman bize kendi kendimize sorgularız. Acaba biz mi yanlışız? Bu kadar çalışmaya gerek yok muydu diye. Bu kadar çok köye, beldeye gitmeye gerek yok muydu diye kendi kendimize sorgularız. Evimizin derdi sıkıntısı var. Elimize sihirli bir değnek yok. Her şeyi çözeriz demiyoruz. Ama biz Kütahya'da Cumhur İttifakını bakın arkadaşlar bir daha söylüyorum. Ben kendi partimi demiyorum. Kendi partimi yalnızca kendi partimi demek burada benlik duygusunu getirir. Bu kibrin bir alametidir. Kibir ve alametini ve benliği bir tarafa atıyoruz. Biz diyoruz ki Kütahya Cumhur İttifakı olarak 5-0 yapar. Buna inanıyoruz. Hep beraber bunu başaracağımıza da inanıyoruz. Diğerlerine de şöyle sesleniyorum. Cumhur İttifakı içinde olup da bizlere gönlümüzdesiniz diyen kardeşlerimize gönlünüzde olup olmadığımızı Cenab-ı Allah'la sizin vicdanlarınız bilir. Ama oylarınızda olup olmadığımızı haftaya göreceğiz. Gönlü test edemeyiz. Onu bilemeyiz. Ama oyu test ederiz. Sandıkta test ederiz. Onu biliyoruz. Ben bir pazar günü işinizi gücünüzü bırakıp, kendi ailelerinizle birlikte olmayı bırakıp, bizleri tercih ettiğiniz için, Buralara geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Değerli vakitlerinizi bizim için ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Neşet Ertaş'ın bir şarkısı var biliyorsunuz Neşet Baba'nın. Neredesin sen? Bizi ne zaman ararsanız, gönlünüzden ne zaman geçiriyorsanız, bilin ki siz bizim hep gönlümüzdesiniz. Bir günde bize... Neredesin sen diye sorma ihtiyacı ederseniz emin olun ki vicdanlarındayız. Emin olunuz ki kalbinizdeyiz. Emin olunuz ki yüreğinizdeyiz. Ben şahsım <gülüyor> ve hazır adına çok teşekkür ediyorum. İl Başkanımızla beraber geldik. Değerli Başkanıma, Muhtarlar Derneği Başkanıma çok teşekkür ederim. Sonuçta bu yaptığımız da siyasi bir çalışmadır. Hem yüreğinizle, hem benliğinizle, hem de vücudunuzla burada bulunmanızın biz ağırlığını, bir anlamını çok iyi biliyoruz. Bunun kıymetini çok iyi biliyoruz. Biz bunun kıymetinin ne olduğunu çok iyi biliyoruz ve çok iyi anlıyoruz. Koyduğunuz tavrı da çok iyi anlıyoruz. Başımızın üstünde yeriniz var. Diğer STK başkanlarıma, dernek başkanlarıma, hepsine, oda başkanlarıma, hepsine ama hepsine saygılarımı sunuyorum. İnşallah bize güveninizi bu beş yılda boşa çıkartmadığımız gibi önümüzdeki beş yıllarda da çıkartmayız. Biz bize oy verdiğiniz için hiçbir zaman Cenab-ı Allah mahcup etmesin diye dua ediyoruz sizlere. Boynumuz bükük kalmasın. Ve bizi gördüğünüz yerde içinizden lanet okumayasınız diye bir siyaset yapmaya çalışıyoruz. Bunu hep beraber başaracağımıza inanıyorum. Ben bir kez daha hepinize, sayın başkanım nezinizdeki bütün muhtarlara, sayın başkanım bütün oda başkanlarıma, değerli konuklar, gençler, sizlere, teyzem, ablam, sizlere, hepinize, ama hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Bugün Simav'dayız Milliyetçi Rekat Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ile birlikteyiz. Sayın Vekilim artık seçime bir hafta kaldı ve siz de çalışmalarınızı hızlandırdınız. Kütahya'daki durum nedir? Çalışmalarınızdan bahsedebilir, anlatabilir misiniz efendim? Aslında biz ekran başındaki değerli izleyicilerimize de iyi pazarlar diliyorum. Siz gördüğünüz atmosferi. Şu anda Eynal'dayız, Simav'dayız. Ve neredeyse sima buradaydı. Bütün oda başkanları, STK başkanları, neredeyse muhtarlarımızın tamamına yakını buradaydı. 14'ünde bizim kimacımız var. Birinci sandıkta Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz oylarla Kütahya olarak Türkiye'de ilk üçe girmek istiyoruz. İkinci sandıkta da Cumhur İttifakı'nda Milliyetçi Hareket Partisi'nin tarihinin en yüksek oyunun alındığı bir seçim olması için mücadele ediyoruz. Birbirinden kıymetli beş arkadaşımızla beraber... Yaklaşık 45 gündür sahadayız. Her gün, gündüzümüz başka bir yerde, gecemiz başka bir yerde. Yalnızca bugün e, Simav'da altı program yapacağız. Akşam tekrar e, Kütahya'ya döneceğiz. Hatta akşam da değil, bugün Kütahya sporumuzun maçı var. Öğleden sonra Kütahya'ya döneceğiz. İnşallah bu yıl, o yıl diyoruz. İkinci de çıkacağız. Son üç maçımız kaldı. Atmosferi güzel görüyorum. E, vatandaşlarımızın yeni bir macera aramadığı ortada. Ama bunu aramadı derken bize de kendi hatalarımız, kendi eksikliklerimiz, noksanlıklarımız varsa bunlara da kendi iç değerlendirmemizle de yaparak e, vatandaşın önüne daha başka bir hikayeyle çıkmamız gerektiğini inanıyorum. E, siyasetçinin vatandaşa dokunması lazım. Yani ayda bir, haftada bir, bir mesaj, cuma mesajı e, veya 4 yıldan 4 yıla, 5 yıldan 5 yıla lacivertleri çekip Ortalıkta gözükmekle siyasetçi olunmuyor. Her an siyasetin içinde olmak gerekiyor. Bunun da en güzel örneklerinden birini biraz önce yaşadınız. Yaklaşık Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili olarak kendi teşkilatlarımızla beraber, bizler 5 yıldaki pandemiden dolayı malum 1 yıl bütün dünya ve ülkemiz içeride kapalı olduğu halde neredeyse 400 köyümüze gitmişiz. Yani 536 köyümüzün 400 köyünü bizzat seçimlerden sonra, seçim için değil, Seçimlerden sonra 400 köyümüzü dolaşmışız. O yüzden muhtarlar bir telefonumuzla, bir selamımızla hemen koşarak geliyorlar. Çünkü bu insanlar yalnızca bizi seçimden seçime görmedi. Arada da gördü, istedikleri zaman ulaştıklar. Biz her şeyi yapamayabiliriz. Elimizde sihirli bir değneğimiz yok. Süpermen de değil siyasetçiler. Ama gönül almak bile çok önemli. Bizim yapmak istediğimiz bu. Bize verilen oyun kıymetini biliyoruz, desteğin kıymetini biliyoruz. Bunun mücadelesini vermek istiyoruz. Ve ülkemiz genelinde daraltırsak Kütahya'mıza, onu da daraltırsak Simav'da çok ciddi bir e, Cumhur İttifakı'na karşı teveccühün ortada. Ama biz ne dersek diyelim, sonuçta e, sandık karar verecek. Oradan çıkacak her türlü sonuca da başımızın üstünde. Yerler, yeri var. Ben bu vesileyle de hem burada ilimde hem de Türkiye genelinde aday olan arkadaşlarımıza, siyaseten yol alan arkadaşlarımıza başarılar dilerim. Derdi vatan olan, derdi millet olan, derdi cumhuriyet olan, derdi Atatürk olan bütün siyasi arkadaşlarıma ve rakiplerime de başarılar dilerim hepsine. Kütahya'yı özellikle sormak istiyorum ama bir de kamuoyu araştırma şirketlerinin sonuçlarına göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin milletvekili genel seçimlerinin biraz da böyle bu seçimlerde kafa kafaya gittiği gibi bir izlenim var. Bunu nasıl değerlendireceksiniz, değerlendirirsiniz? Kazanma ihtimali Cumhur İttifakı'nın geçen seçimler kadar rahat olmayacağı konuşuluyor. Aslında hiçbir seçim rahat olmaz. Hiçbir seçim çantada keklik olmaz. Siyasetçi her seçimi çantada keklik veya çok rahat görüyorsa kendisini aldatmış olur. Her seçimin her durumun kendisine göre değişik bir şekli, şemali vardır. O yüzden de ben ama kamuoyu araştırma şirketlerinin ne dediğine pek bakmıyorum. Kamuoyu araştırma şirketleri malum 2018 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'ni 3 ile 4, 5'lerde gösteriyordu. İyi parti 26'da gösteriyordu. Meral Hanım %27'ler, 28'ler oy alıyordu. Düşünebiliyor musunuz? Kendi partisinden de 3 puan düşük aldı. Bu %7. seçimlerde de %6 gösteriyor. Evet. Şimdi de bizi bir insafa gelmişler. 4'den 5'ine şimdi 6'ya çıkartmışlar. Onların 5 çıkarttık gösterdikleri zaman yani bu kamuoyu araştırmalarını biz %11 aldık. Demek ki biz iki katı, 3 katı bir oyumuz var. Ancak kese kese bu kadar e, düşürebiliyorlar. Ellerine ne geçiyor bilmiyorum. Ama bütün kamuoyu şirketlerimizin tabii hepsini tenzih ederim. Aralarında nokta atışı yapan ve düzgün iş yapanlar vardır ama Parayı kim verdiyse onun dediğini çalan bir kamuoyu şirketinin de ülkeyi yönlendirmesine izin vermememiz lazım. Sonuçta bu bir seçim. Herkes kendi bildiği doğruları, kendi fikirlerini, ideallerini, projelerini anlatmak zorunda. Benim burada anlamakta zorluk çektiğim bir olay var. Tabii ki seçimlerde ittifaklar olabilir. Birkaç parti bir araya gelebilir veya bir parti tek başına da girebilir. Benim burada anlamadığım bir tek nokta şu, o da e, Altılı ittifak bir masa diye kastettiğimiz masanın bir de PKK'nın siyasi uzantısı diye atlettiğimiz e, HADEP'le olan anlaşmasının ne olduğunu bütün Türkiye bilmiyor. Bilmiyorum siz basıncı olarak biliyor musunuz? Yani Altılı Masanın HADEP'e ne vaat ettiğini biliyor musunuz? Ne söylediğini biliyor musunuz? Neyin karşılığında HADEP aday çıkartmadan desteklediğini biliyor muyuz? Ha, yavaş yavaş söylemeye başladılar. Açıkça söylemeye başladılar. Seçimlerden sonra Apo'yu serbest bırakacak Apo dedikleri kim ya? 30 bin evladımızın katilinden bahsediyoruz. Bu ülkeyi böyle parçalamak isteyen bir insandan bahsediyoruz. Apo dedikleri. Serbest bıraktıkları insan trafik cezasından içeride yatmıyor. Vergi cezasından da içeride yatmıyor. Kim bu adam ve buna, bu ülkenin kurucusuyum diyen bir partinin genel başkanına nasıl ses çıkartmıyor? Atatürk'ün partisi diyoruz. Değerli kardeşim, 60-70 kilometrelerde Donlupınar'ı benden iyi biliyorsunuz. Oradaki şehitlikleri biliyorsunuz. Baba ile oğul şehitliğini biliyorsunuz. Mehmet'imin şehitliğini biliyorsunuz. Kara şehitliğini biliyorsunuz. Bu... CHP'ye gönül veren arkadaşlarım gelsin de bu şehitlikte PKK'yla ne anlaştıklarını, HADEP'le ne anlaştıklarını, bir de bu şehitliğin huzurunda anlatsınlar. Bizim merak ettiğimiz bu. Yoksa seçimi kazanırsınız, kazanamazsınız. Ben 2007 seçimlerinde de milletvekili adaydım, kaybettim. Belki bu seçimde kazanırız, kaybederiz. Bunlar ayrı şeylerdir. Ama çizgiyle ilgili bir kırıklığımız varsa o fena. Önemli olan bir çizgi... Siz Cumhuriyet'in kurucu partisiyim diyorsunuz. Atatürk'ün oturduğu koltukta oturuyorum diyorsunuz. Masanızdaki insanlar kim? Ve masadaki diğer ortaklara da şaşkınlıkla bakıyorum. Biraz önce konuşmamda da bahsettim. Bizim ittifakımız içinde olan Büyük Birlik Partisi, yeniden Refah Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi kendi ablemleriyle giriyor. Sayın Davutoğlu diyormuş ki ben elimi kaldırırsam arkamdan Anadolu yürür. Hı. Baba yürüseydin işte kendi partinin ableminle niye seçime girmedin? Niye girmedin? Elini kaldırdığın zaman Anadolu yürüyor. Elini kaldırıyordun. Şam'da cuma namazı kılıyordun. Bir ülkenin neredeyse parçalanmasına yol açacak işler yapmaya kalktın. Şimdi ne, ne anlamda? İki ayrı zıt. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki bu Suriye problemi çıktığı günden bu yana Esat'la görüşmemiz lazım. Sayın Davutoğlu'nun siyasetinin ne olduğunu herkes biliyor. Hangi hayal dünyasıyla bizi o bataklığın içine götürdüğünü herkes biliyor. Şimdi hiçbir şey yokmuş gibi o kadar rahatlar ki ya. İkisi yan yanalar. Ne kadar rahatlar böyle ya. Şaşkınım. Yani vatandaş da herhalde bunları izliyordur, bakıyordur. Yani ben en babacan eğer ekonominin yıldızıysan sayın babacan niye kendi partinde tek başına giremedin? Sayın Davutoğlu niye giremedin? Temel Bey niye giremedin? Yeniden Refah Partisi giriyor. Siz niye giremediniz? Hepiniz yıllarca hakaret ettiğiniz, attığınız, hakaret ettiğiniz, aynı masada kesinlikle oturmam dediğiniz CHP bize bir kontenjan versin diye gözün içine baktınız ya. Ha verdikleri kontenjanı da nasıl kullandınız o da ayrı bir şey. O da sizin takdiriniz, sizin şeyiniz, iş işleriniz, ona karışmayız ama bu yakıştı mı şimdi? Her partinin kendine ait bir ablemi olmalı, her parti masaya kendisini yumruk bulmalı. Eğer tarih yazılacaksa parti kendi adamlarıyla yazar, kendi üyeleriyle yazar, kendi gönüldaşlarıyla yazar. Şimdi bir partinin genel başkanı çıkıyor, diğer bir partinin iki belediye başkanını alıyor yanına, ben bunlarla tarih yazacağım diyor. Değerli başkan senin hiç başkanın yok mu? Belediye başkanın yok mu? Tarih yazacak kimsen yok mu senin? Bir başka partinin iki belediye başkanına göz diktim. Bunlar acınacak durumlar. İnşallah vatandaşımızla 14'ünde aklı selim bir karar verir. Ama ne verirse versin başımızın üstünde yeri var tabii ki. Kütahya'yı sorayım size. Kütahya'da siz de Cumhur İttifakı içinde ayrı seçimlere girdiniz. Evet ayrı giriyoruz. Kendi logoğunuzla, evet, ambleminizle. Evet. Kütahya'daki durum, Milliyetçi Hareket Partisi'nin durumu... Ee, ne olur ne biter ne bekliyorsun? Biz iyi görüyoruz. Yani er gittiğimiz yerde de aynı teveccühle karşılaşıyoruz. Biraz önce karşılaştığınız teveccühün aynısını dün gece saat 1'de de Seyit Ömer'de vardı. Bir gece önce Gediz Erdoğmuş'ta sağanak yağışın altında gece saat 12.30'da yaklaşık 300 kişiye konuşma yapıyordu. Demek ki vatandaşlar bazı şeylere aç, bazı şeylere susamış. Ne aç olduğu sadığı işlerin başında ne geliyor? İlgi ve alaka. Ve kendisinin temsil noktasında demek ki eksiklikler görmüş ki Milliyetçi Hareket Partisi'ne karşı büyük bir teveccüh var. Biz de buna layık olmaya çalışıyoruz. Ee, yayının başında da söylediğim gibi amacımız görünen de o tabii sonuçta takdir yine Yüce Türk milletimizin ve Kütahya halkımızındır. Ee, biz 54 yıllık Milliyetçi Hareket Partisi tarihinin en yüksek oylarından birinin aldığımız bir seçimi yaşayacağımıza inanıyorum Kütahya genelinde. Büyük ayırımızda... Yağmur ve bereket doğalınıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Değerli müdür bu nevasimizin amacı... Hayırınız, hayırlı olsun diyelim öncelikle. E, bugün ederim. çok büyük bir kalabalık görüyoruz. Simav çevresi köyler, kasaba beldeler herkes burada. E, nedir bu Naşa'nın büyük ayrı bir asırlık gelenek. Efendim Allah razı olsun bütün gelenlerden. Şimdi şöyle ki yani Naşa bizi ilçeye yakın olmamız sebebiyle, dağlık köylerine yakın olmamız sebebiyle İnsanlar sağ olsunlar. Yaptığımız davete icabet ediyorlar. Biz bunun için onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsun inşallah. Bir de efendim bugün yağmur duası yapıldı. Bu da geleneksel hayrın içinde bir parçası mıdır? Evet efendim. Bahsedin. Evet, kesinlikle. Öyle. Yağmur duamız da şöyle. Biz ayır yaptıktan sonra tabii yağmur duamızı bununla birlikte yapıyoruz. Bu inşallah Allah bize rahmetli bereketi yağmurlar verir inşallah diye düşünüyorum. Biz de hayırlı olsun diyoruz. Teşekkür Hayırınız hayırlısı. kabul olsun diyor. Sağ olun, olun inşallah. Çok sağ olun. Ben sizlerin aracılığıyla herkese buraya icabet edin. İcabet etmek isteyen edemeyen bütün insanlara teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar var olsunlar. Neler söyleyeceksiniz etkinlik hakkında? Sağ olsun Naşa Belediye Başkanımıza bu hayır için kendisine çok teşekkür ederiz. Dua eden hocalarımıza da Allah razı olsun. Çok güzel bir etkinlik yapmış. Kendisine teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Siz de sağ olun. Etkinliği nasıl değerlendirirsiniz? Harika bir şey. Her beldenin böyle bir organizasyon yapmasını düşünürüm. Güzel bir şey. İyi yapmışlar. Allah razı olsun. Seve olanlarla Allah razı olsun. Güzel bir şey. Çok sağ olun. <gülüyor> etkinlik hakkında. E, etkinlik hakkında çok güzel bir etkinlik. Bazen. Dolayısıyla tertiplenmiş. Daha güzel. Peki Allah siz Allah Etkinlik çok güzel. Her yıl olmasını dileriz yani. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Or Organizmden dolayı çok teşekkür Ağzını Sayın Vekilim Simav'da şu an Naşa Belediyesi'ndeyiz. Hayır e, hayır programıyla birlikteyiz. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl geçtiniz? De. Muhteşem bir manzara. Büyük ayrımız Naşa Belediye'mizin. Belediye Başkanımıza buradan bilmiyorum onu da çağıralım isterseniz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Binlerce insan var. Hıdrellez nedir? Türk'ün Bahar Bayramı. İşte toprağın bilmiyorum. uyandığı günler bugünler bu 60. kadar vatandaşımızla bir araya 60. geliyor. Farklı fikirlerde, farklı, 50. farklı 50. düşüncelerden olabilir. Farklı 50. siyasi görüşleri de olabilir. Bakın hiç burada siyaset yok, hiçbir şey yok. Bizim rozetlerimiz bile yok. Burada yalnızca büyük hayrın, büyük duanın ve bu birlik beraberliğin bir timsali olarak da verilen yemekler var, tritler var. Ve çok güzel bir manzara. İnşallah sizin da izleyenlerin hepsi burayı gıpta ile bakıyordur. Şu anda Simav'da şu manzara, bu gördüğünüz kalabalık, şu bu gördüğünüz coşku, şu gördüğünüz birlik beraberlik en az 5-6 yerde daha var. Şu anda binlerce vatandaşımız bütün siyasi düşüncelerini gelecekleri kenara bırakmış. Bu hayır için, bu güzel topluluk için bir araya gelmiş. Ne mutlu bize bu memleketin evladı olmak, ne mutlu Türk'üm diyene... Ne mutlu bu arkadaşlarla, bu kardeşlerimizle bir arada olmak. Ben bir daha emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başta belediye başkanımız olmak üzere, bütün vatandaşlarımıza, herkese, buraya katılımlarıyla vücut bulan değerli vatandaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Biz böyle birlik beraberlik içinde olduğumuz sürece, tek vücut olduğumuz sürece istediği kadar yedi düğün üzerimize gelsin. Çok ne teşekkür şey ederiz. Sağ olun, kolay gelsin. İyi yayınlar.